Heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliğiyle 14 Haziran Perşembe günü başladı. 19 Haziran Salı gününün ilk maçı, E grubunun ilk maçı olan, Kolombiya Japonya maçı olacak ve, Dünya Kupası'nın 6. günü oynanacak. İki takımın analizlerine geçelim. Kolombiya takımı toplamda 6 kere Dünya Kupası'na katılmıştır. Turnuvaya katılmak için, 18 maç yapmıştır. Bu maçlardan 7 galibi, 6 berba ve 5 yenilki alarak turnuvaya katılmaya hak kazanmışlardır. Kolombiya Atak Futbolu Oynamakta olup, seyirciye futbol keyfi vermektedir. Hücumda orta sahadan, kanatlara topu veren ekip, kanattan ceza sahasına girerek tehlike oluşturmaktadır. Savunmada ise zayıf gözüken ekibin, turnuvadan çıkma ihtimali vardır. Japonya takımı ise, dünya kupasına birçok kez katılan ekip, turnuvaya katılmak için gruptan lider çıkan tecrübeli ekip, paslı oyunuyla göz Dolduruyor. defans hattında ise iletişim eksikliği göze çarpıyor.